Selam arkadaşlar ben Şengül Şen Tarotları kanalıma hoşgeldiniz sevgili yengeçler güzel yengeçlerim narin güzel kartlı yengeç arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Haziran ayında benim yengeçlerimin evcil yengeçlerimin istekleri hayalleri ne bileyim dilekleri gerçekleşecek mi onları Haziran ayında ne bekliyor şöyle bir çay ardından da tarot açacağım sizler için Canlarım benim. Benim güzel kalpli yengeçlerim için. Bakalım çayım ne gösterecek. Efendim böyle gözünüzün önünde açıyorum. Önceden ayarlamıyor Şengül. Bunun da sıvısı kolayla akmıyor. Biraz sizi bekletiyorum. Doğal. Şöyle biraz da bandırırsak. Birkaç saniye canlar. Böylelikle de şekillerinize bakıyoruz. Harika. Çok güzel. Sizde de sıkıntılar toplanmış. Bakın artık atılması kalmış canlar. Hadi bakalım. Hmm. Bakın ne kadar güzel. Şöyle bir bakalım. Beyaz yere tutaraktan bakayım ki arkadaşlar. Şekilleri çok rahat görmem lazım. Evet. Benim narin yengeçlerim. Güzel yengeçlerim. Hmm. Sizin çiftlerde çok güzel barışlar çıkmış. Aman Allah'ım. Sevgili yengeçlerim benim sizlerde küslerinizle barışlar var. Çiftler çok güzel, çok iyi duruyor, güzel duruyor sizlerde. Güzel, tertemiz, küçük küçük. Ay çam ağaçlarınız çıkmış. Sizin de artık Murat yavaş yavaş geliyor. Gerçekten bakın ağaçlarınız kendini göstermiş. Resmen. Tam zirve yapamamışsınız ama ağaçlar artık kendilerini göstermişler. Çok güzel. Biraz daha sıvıyı akıtalım. ki şekiller bozulmasın. Sevgili yengiçiklerim benim. Güzel insanlar. Şöyle bir bakalım. Özellikle adında Z harfi olanlar. S harfi, T harfi olanlar. Olanlar bakın. Murada çok daha erken erecekler. Bakın harfin üstünde tombalak bir şekilde ağaç. Nasıl da çıkmış bu üç harfin üstünde bakın ne kadar güzel tertemiz yere doğru gideceksiniz güzel haberler gelecek bu harfteki kişilere sevgili narin yengeçlerim benim güzel insanlar şöyle bir bakalım işinde gücün neler sıkıntı çekenler de var yok demiyorum ama çift olarak çiftler çok iyi çıkmış sizde iyi çıkmış güzel çıkmış sizin de at kafanız çıkmış aman Allah'ım gövde yok Merak etmeyin gelecek. Yalnız at kafasının altında da kedi kafası çıkmış. Bir de böyle de bir şey var. Kedi, köpek bunlar. Fallar düşmanlardır canlarım. Tam nedir bu? Siz muradınızı ereceğiniz sırada aman Allah'ım sizin muradınıza balta vuranlar olmuş demektir. Çünkü kedi kafası üstünde de at kafası. Atı nedir? Atı yemişler sizin. Sizin atınızı yemişler. Yani hakkınızı gasp etmişler ne diyeyim bilmiyorum ki ya Allah'ım Rabbim ya iyi Allah'ım be. artık ben yani var ya bakın bir de bir karmaşa çıkmış kedinin hemen kuyruk kısmında bakın böyle bir şey yok ya bir karmaşa çıkmış daha çok aile karmaşası olarak görülüyor bu nedir miras olayları Genelde miras gibi durumlarda aileler, akrabalar birbirine girer. Sevgili yengeçliklerim, sizin hakkınız resmen gasp edilmiş. Hmm. Bayağı bir karşı taraf ağır basmış. Hı -hı. Karşı taraf ağır basmış. Ama merak etmeyin. Bakın iki tane kuş küçük küçük kalpleriyle, bakın melek tarafından siz de korunuyorsunuz yukarıda melek Resmi mi diyeyim figürü mü diyeyim çıkmış resmen koluyla sizi işaret ediyor. Diyor ki biraz sabret sen doğrudur eğri belasını bulacaktır rahat ol diyor. Benim temiz kalpli yengeçime ya onlar zararsızdır Allah aşkına onlara bunu niye yapıyorsunuz? Şimdi bayanlarımızdan başlayacağım canlarım benim ama güzel olan şu küslerinizde barışlar çıkmış. Çiftler iyi görülüyor. Çiftler iyi görülüyor, kötü değil, fena değil. Öyle çok fazla bir kavga, gürültünüz çıkmamış sizin. Şimdi gelelim bayanlarımızın iş hayatlarına. Artık kader, kader onlar için dönmeye başlamış canlar. Kader dönmeye başlamış, destekli de görüyorlar ailelerinden veya eşlerinden her neyse artık bekar veya evli. Destekli de görüyorlar, çevre temizlenmiş artık tamam sıkıntıları bir şekilde bastırmışlar. Çalıştıkları işleri veya kendi işi veya herhangi bir şirkette bir yerde çalışıyorlar. Çalıştıkları işin de etkisi altındalar. Düzenli bir şekilde de işlerini yerine getiren yengeç bayanları var. Yalnız sadece aşk hayatlarında pek aradığını bulamamış birçok yengeçimiz. Gönmüşler, kalplerine gömmüşler artık olur veya olmaz hesabı. Ben burada aradım bulamadım. Tamam gidiyorum hesabı bakalım. Zaman ne gösterecek canlar? Her zaman söylüyorum. Dört dörtlük yaşantı yok. Gelelim beylerimize. Yengeç beyleri. Çalışan yengeç beyleri. Niçin elinde yüzünü kapattığında ağlıyorsun? Çalışan beyler. Böyle bir hırs. Elde sopa. Bir korkulu hal. İşini kaybetme korkun mu var? Yoksa... Ticaret yapıyorsun da olmadık yerden rakipler mi karşına çıktı? Böyle bir korkulu hırsa kapılmış resmen. Hem yüzünü kapatıyor, ağlıyor. Hem bir yerde de sopayı indirmeye çalışıyor yengeç beylerimiz. Tabi hepinize söylemiyorum. Bazıları sevgili arkadaşlarım. Aşk hayatı da sıkıntılı bu insanın. Sıkıntılı sıkıntıdan dolayı kaçmak istiyor. Bu korku içinde olan yengeç beyi. Ama böyle bir şansı yok. Daha sonra ferahlayacak. Ferahlayacak kendince. Kendini ferahlatacak bu insan. Oturmuş ailenin içinde. Oh, olursa da olmazsa da der gibi bir vaziyet halini alacak. Haziran ayı içinde yengeç beyi. Evli görülüyorsunuz. Canlarım evli görülüyorsunuz. Hiç merak etmeyin. O beylere söylüyorum. Evli görülüyorsunuz. Gelelim yengeçlerin delikanlılarına. Yengeçlerin delikanlıları güzel, işinde gücünde tertemiz çıkmış, gayet iyi. Murat ağacının da hemen üstünde çıkmışlar ama onların muradı değil. Artık geçmişten yaşamış, artık bir yerlere erme zamanı gelmiş kişilerin muradı. Bir genç delikanlı hemen muradına eremez değil mi? Ancak aşk hayatında erer. Aşk hayatında da biraz nefret halinde. Suratını yiymiş bu insan, genç bey. Biraz nefret halinde çünkü geçmişten 3 çıkmış bakın burada 3 baş çıkmış burada. Geçmişten biraz böyle acaba sevgilisini veya sözlüsü nişanlısı her kimse onu biriyle konuşurken mi gördü? Birinin yanında mı gördü? Ne olduysa geçmişi gömmüş ama bu insan biraz hala daha kalbinin bir köşesinde nefret halinde. Canlarım benim. Gelelim. Genç kızlarımıza genç kızlar mahrum kaldık diyorlar. Mahrum biz diyorlar mutluluğa eremedik. Öyle olur mu hiç? Yalnızlık Allah'a mahsustur demişler. Hiç merak etme. Haziran'da Temmuz ayı içinde ne fırsatlar ne kısmetler yolunuza çıkacak kızlar. Karşılıklı hem balık hem küçük küçük at kafaları çıkmış. Burada hiç merak etmeyin. Yani tahminen söylüyorum bakın. Haziran içinde zaten başlayacak bu şanslar sizler için fırsatlar. Temmuz ayını da kapsayacak. Ağustosu da kapsayacak. Bu tatil sürecinde çok güzel fırsatlar yolunuza çıkacak. Hiç merak etmeyin. Ev hanımları güzel. Kendi halinde. Yorgunlar, bitkinler ama tamamen de de ustalaşmışlar. Yani bir yerde de onların yardımcıları var. Ya işleri yardım ediyor. Ya akrabaları, ya çocukları büyümüş de yardımcılar var bakın yardım ediyorlar onlara onlar tamam artık işlerini sıraya almış ev hanımları yengeçin ev hanımları güzel onlar beceriklidir ya onlar ne bileyim evi çekip çevirmeyi çok iyi bilirler gerçekten çocuklarını falan denetlemeyi kullanmayı tabiri caizse söz dinletmeyi iyi bilirler yengeç bayanlar çünkü tanıdığım arkadaşlarım var çok güzel eşleri de yok bakın bu yengeç bayanları. Aman Allah'ım böyle bir şey yok ya. Hem anne hem baba oluyor çocuklarına. Böyle bir şey. O çocuklar ne korkuyorlar o anneden çekiniyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Çocuklarını güzel yetiştiriyor. Güzel bakıyor çocuklarına. Hem anne hem baba. Ata yani ata. O yüzden severim yani. Harikalar harikasınız. Canlarım benim. Şöyle bir bakalım. Hımm. Hızlı hızlı haberleriniz gelebilir güzeller. Hızlı haberler gelebilir. Adında L harfi olanlara gelecek bu. Çünkü tek bir L harfi çıkmış. Bir tane ailenin de burada parçalandığı görülüyor ama şöyle bir şey var. Altta kalmış geçmişte. Geçmişte bu parçalanmış A ile tekrarında nereden nereye birbirlerine haber göndererek birleşme kararı alabilirler bakın. İki tane de çocukları var. Bu insanların çok güzel ama ama güzel. Murat ağaçları çıkmış. Bu insanların da yalnız karşı taraftaki kişi pek sıcak bakmayacak. Bu tekrar birleşim olayına. Çünkü aradan bayağı bir yıllar geçmiş. Sıcak bakmayacak. Canlarım benim güzel insanlar. Gelelim evli çiftlere. Ah evli çiftlerim benim. Yapmayın sakın yapmayın. Bakın burada çıkmış özellikle köşe. Köşe kısmında çıkmışsınız. Bir anda evli olan, hepinize söylemiyorum bazı yengeçlerin evli olanlar, karı koca nasıl diyeyim ya buradaki evden memnun değiller, ya komşulardan, ya çevreden, ya da iş hayatlarından böyle bir anda bir karar alıp evini evini satıp farklı bir yere taşınmayı Değişim yapmayı göze alacaklar. Yapmayın bunu. Bakın yapmayın. Hemen karşınızda yıkımlar çıkmış. Canlarım bunu sakın yapmayın. Yani nasıl diyeyim böyle gittiğiniz yol. Şöyle gidiyorsunuz. Yol kırılmış resmen. Siz onu görmüyorsunuz. Bakın siz tepedesiniz görmüyorsunuz. Bunu yapmayın. Yol kırılmış. hey lan mı diyorlar ona ne diyorlar? Yol kırılmış o yolda nasıl gideceksin? Cuk, tamam aşağıya bunu yapmayın. Yıkım var yapmayın. Durun. En azından birkaç ay durun. Altı ay durun. Şöyle iyice bir düşünün derim sevgili evli olan. Evini yerini değiştirmek isteyen yengeçlerin çiftlerine söylüyorum. Bir anda evini satıp farklı bir yere gitmek isteyenler var. Bunu yapmayın. Yol kırık çıkmış. Yol düşmüş. Yok. Yok. Hayırlı değil o oraya gitmiyorsunuz tamam ama tabii karar sizin güzeller çok güzel harika haberler temiz haberleriniz var güzel artık bir şeyleri geride bırakıyorsunuz yavaş yavaş sabırla güzelliklere doğru gideceksiniz sevgili canlarım benim kalp rahatsızlığınız mı var sevgili yengeçlerim benim kalp ameliyatlarınız çıkmış burada arada çıkmış üstelik karanlığın içerisinde çıkmış kalpler çıkmış ve dikişli vaziyette çıkmış. Kalp olabilir. Bizler insanız. Her tür rahatsızlığımız olabilir. Bazı arkadaşlarımız ise yengeçin. Özellikle de yaşlı tipler diyorum. Bakın yanlış anlamayın. Biraz böyle batıl inançlara yönelebilirler. Ne diyeyim ben bu kadar söylüyorum. Biraz kalp rahatsızlığı çıkmış. Sevgili yengeçiklerim de. Onun dışında pek yatay vaziyettekiler çıkmamış. Ama şunu söylüyorum. Hastaneyi saymıyoruz. Tamam mı canlar? Şimdi hastanelere baktığınız zaman yengeçten, koldan bacaktan ameliyat olan var. E şimdi kanser tedavisi göreni var. Yoğun bakımda yatanı var. Ben diyebilir miyim şimdi? Yengeç %100 sağlıklı. Bunu diyemeyiz. Ben bile %100 sağlıklı değilim canlar. Doğum olduğu kadar ölümde var. Allah'tan ölüm falan çıkmadı. Hastanedekileri saymıyoruz. Elimiz ayağımız tutuyorsa evimizde, işimizde, gücümüzde olan kişiler şu an burada anlattığım canlar. Hastaneleri saymıyoruz. Allah onlara şifa versin. Yapacak bir şey yok. Bizde işi yok. Evet bakalım benim narin yengeçlerim için tarotum ne söyleyecek? Efendim Haziran ayında benim yengeçliklerimin istekleri, arzuları, Hayalleri gerçekleşiyor mu iş hayatı bakın iş hayatında Aman Allah'ım sorumluluk altında ezilenler var madem geldin koyalım Evet başka hayatı güzel çıktı Evet şimdi sağlığa bakıyoruz Evet şimdi şuraya bir kat daha atalım Sevgili yengeçliklerim için. Hmm. Evet sevgili yengeçlerim, güzel insanlar. iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz. Zaten bunun üçünün üstüne daha yok. İş hayatı bazı arkadaşlarımız zaten bakın imparator hem dilek kabulünden söz eder, hem güçlü karakterden söz eder ama bir yerde de kuşku şüphedir. Zaten burada gördüğüm benim özellikle yengeç beyleri böyle bir korkulu hal, bir hırsa kapılmışlar. İşimizi kaybedeceğiz, rakipleri var, rakipler çıkmış karşılarına. Belki terfi alacaklar da ya bu insan nereden çıktı acaba bunu o mu alır gibi korkular da olabilir. Çünkü bakın sorumluluk altında eziliyor ve bu şüpheden korkudan dolayı bazı yengeçlerin beyleri önünü göremez hale gelmiş. Ama merak etme güzel kardeşim niye korkuyorsun? Bakın size yardım eli uzanacak veya çalışıyorsun yoğun çalışıyorsun önünü göremiyorsun birçok işi bir arada yapıyorsun hiç merak etme yardım eli uzanacak bayan mısınız sevgili kardeşlerim zaten bakın istekleriniz iş hayatındaki isteklerinizin imparator oluşacağını söylüyor artık diyor sorumluluk altında ezilmeyecek. Yardım göreceksin. Ne olur? Kendi işinizi mi kurdunuz? A, tabii kimse kimseye tabii ki de bedava yardım etmiyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. Değil mi canlar? Ne olur? Kendi işinizi yapıyorsunuzdur. Eleman çalıştırabilirsiniz. Bu da bir yardım demektir. Değil mi? Ne olur şu görmüş olduğunuz çıbıkların bir miktarı dağılmış olur. Rahatlık, bir ferahlık çöker üstünüze. Çünkü imparator ben size... Yardım için geldim diyor. İş hayatımız bununla alakalı. Gelelim aşk hayatınıza. Birçok yengeç arkadaşım, üç boyutlu söyleyeceğim, genel açılım olduğu için maceraya atılabilir. Ben macera istemiyorum. Manevi destek istiyorum diyenler manevi destek. Sevgili, dost, arkadaş gibi birilerine edinebilir. Ya da bazı yengeç arkadaşlarım, evlilik yapabilir. Kartımız evlilik kartıdır sevgili kardeşlerim. Bununla beraber bakın ardından manyetik çekimler, ruh eşiniz, sizi etkileyecek kişi veya kişiler bay bayansınız hiç fark etmiyor. Yolunuza çıkabilir. Haziran ayı içerisinde çıktı mı? Güçlü karakter bakın burada maddi manevi. Kupalar duygularımız, aşk, sevgi demek tılsım para şu görmüş olduğunuz kısmet hem karakteri güzel bir insan hem maddi hem manevi güçlü bir insan demektir. Bu insanlar yolunuza çıktığı an ki kısmetleriniz demektir. Güvenli birliktelikler, güvenli ilişkiler, güvenli evlilik yapacağınızı söylüyor aziz bey bizlere. Sevgili yengeç kardeşlerim aşk hayatınız çok güzel çıktı. Güçlü karakterlerle karşılaşacaksınız. Lütfen evlilik istiyorsanız veya sevgililik istiyorsanız şuradaki görmüş olduğunuz bay veya bayan fark etmiyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bu fırsatlar her zaman yolumuza çıkmaz. Gözümüzü dört açalım. Kişilere dikkat edelim. İyi tanıyalım. Güvenli evlilikler, güvenli ilişkiler, güvenli birliktelikler oluşturalım. Oldu mu yengeçlerim? Hadi bakalım gelelim. Aşk hayat, e, aşk hayatından sağlık hayatınıza bakın burada sağlığıyla alakalı sıkıntısı olan sevgili yengeççiklerim geçmişe örtü çekmek isteyenler var belki ameliyat sorununuz var ben ameliyat olmak istiyorum diyebilir çünkü burada da çıkmış dikişli kalpler çıkmış kalp rahatsızlıklarınız oluşabilir sevgili yengeç kardeşlerim ben tamam ameliyat olacağım. Ben artık bu rahatsızlığı çekmeyeceğim. Geçmişe örtü çekeceğim. Tekrar hakkım olan sağlığımı geriye almak istiyorum. Çünkü geçmişte hatalar ettim. Ameliyattan kaçtım. Hataydı bu benim için. Sağlığıma dikkat etmedim. Bunu hata olarak kabul ediyorum. Sağlığıma bakmadım. Veya doktor bana şunu bunu önerdi. Hiçbirini yerine getirmedim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Doktor bana sigarayı bırakacaksın dedi. Ama ben bırakmadım. İçmeye devam ettim. Ne yaptım? Hata ettim. Ben artık geçmişteki hatalarımı yapmak istemiyorum. Hakkım olan sağlığımı geriye istiyorum. Gereken neyse yapacağım. Geçmişin olumsuzluğuna süngeri çekeceğim. Diyor benim sevgili yengeçiklerim. İnşallah Allah sağlık sıhhat versin. Değil mi güzellerim? Efendim sağlık durumunuzda bundan ibaret nedir? Geçmişteki hatalarınızı gözden geçireceksiniz demektir. Gözden geçiriyorsunuz ondan sonra da sağlığınıza dikkat edeceksiniz demektir. Her şeyin başı sağlık. Gelelim sizin isteklere, arzulara. Bu niye böyle geldi Şengül derseniz evet doğru. Şimdi bazılarınızın istekleri hemen oluşmayabilir. Ben sizi... Bu kartla bırakmak istemiyorum. Tabii ki bu kartımız nedir? Sıkıntılardan dolayı kaçmaya kalkmak veya diyar değiştirmek. Çünkü zaten burada bazı yengeçlerimiz çıkmış. Bakın kartların mutlaka birbirlerini takip ediyor sevgili kardeşlerim. Yapmayın. Gitmek isteyen evli çiftler var. Bir anda evini satıp başka bir yere gitmek istiyorlar. Bunu yapmayın. Yol kırık çıkmış. Çökmüş resmen. Bakın işte buyurun. Hayalinizde. Arzularınızda bazı yengeçlerin mekan değişikliği var. Şehir değişikliği var. Bir anda evini satıp başka bir yere gitmek istiyorsunuz değil mi? Ha, buyurun. Kılıçları görün. Denizin bir tarafı bulanık, diğer tarafı duru bir şekilde. Önünüzü göremiyorsunuz. Olmaz. Şimdi ben bir kart daha çekeceğim. İşte buyurun. Kırık, üzüntü, gözyaşı oralarda sizi bekliyor demektir. Bu nedir? Bu nedir şimdi sevgili... Canlarım, yengeçlerim, sizin bu arzu, istek, olaylarınız biraz zaman istiyor diyor. Yani Haziran ayı içerisinde tam olarak böyle tam istediğinizi yerine oturtamayabilirsiniz diyor. Sevgili kartlarım bana bunu söyle, biraz sıkıntılı bir durum var diyor. Biraz sabır istiyor diyor. Şu sular bir durulsun. Sabrın sonu selamettir. Ha bu sabrı gösterirken Biraz kalbin incilebilir. Zaman gelecek gözyaşı dökebilirsin. Üzüntü duyabilirsin. Bunlar normal şeyler diyor. Ve ardından sabrın sonu, selameti gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Güçlü adımlar, güç yapacaksınız. Maddi manevi güç gelecek diyor. Ama nasıl geliyor bu güç? Sabrın ardından geliyor. Ne demişler? Ferahın yolu. Çile'den geçer demek oluyor ki Haziran ayı içerisinde değil bazı yengeçlerimiz Temmuz bazılarınız Ağustos ayı itibariyle isteklerini gerçekleştirecek diyor kartlarım bana sevgili yengeçlerim için ne diyor şu an itibariyle coşku ile atla diyor meleğim coşku ile atla.